Merhabalar millet bugün sizlerle birlikte brava yeni bir ve yanımda derin var hoş geldin derin Hoş bulduk Bu Eller niye böyleyiz artık ya. Neyse karakterini seç başlayalım Başlayalım Wolvese Neydi lan Petral kullandığım karakteri unutmu Böyle bir şey var mı lan Neyse Olur böyle şeyler Kafamıza takmıyoruz zaten Ne Bu arada ışıklandırma falan güzel ama diyeceksiniz yeter artık yeni mikrofonla video at Dayanamıyorum ya, 3, 2, 1, <gülüyor> işsizlikten falan diyor. Dayanamıyorum ya, video yapmada duramıyorum. <gülüyor> hep bir video atma isteği öyle şimdi. Öyle derin hep bir dövme isteği. <gülüyor> ee, ne kadar derin? Gel tek gel buraya, gel. <gülüyor> derin bu like isteyen hakkında ne düşünüyorsun? Bok <gülüyor> gibi. Tamam evet. sen güçle, işte, tam çırpıyo. Mıla kodu! Sen kimin videosunda artısını yapıyon lan? He? Çok iyi bro. Biz like istemiyoruz bir kere öyle bir şey yok. İnsanlar evet. gerizekalı değil. Şu anda like atacaklar zaten. Yani like attılar o yüzden like evet. istemiyorum ben yani anlıyor musun? Evet. Yani izleyicilerin akıllı insanlar. 346 kişiyiz yani buradan anlıyor musun? Yani Az öz yani anlıyor musun? Ne öyle 1 milyon izlenip, ne yapayım? Brawl Stars mı oynayayım gidip yani bunu mu istiyorsun? Yani? Ben bunu Kim anlamadım. Kimsat izliyorsa oynayın efendim. Allah Allah. Kardeşim yani RTX 2060'la da oynamazsın ya. Anlıyor musun yani? Oynamaz yani. Öyle bir şey yok. Yapanları da anlamıyorum zaten. Adamın ekran kartı benim fiyatımda. Beni alır yani satım alır. Ama adam gitmiş <gülüyor> ne yapıyor? Öyle geçti. Söylüyor Yani bir de sakat sakat sesler çıkartıyorlar ya. Bugün izlediğimiz adam değil de öyle ya. Yani, Allah Allah. Beyinsizlik görmedim yani. İnşallah di satarlar da böyle, böyle güzel bir oyun prim Ben görüyorum, neler. Ay oh, görünüyorlar. Tut bakayım. Aha tuttum bak, Şimdi tuttum. O <gülüyor> oh, tuttumayın. Tamam. Sen... Al al pazarı alalım. O oh, nereye gidiyon ha? Lan. Senin nereye gittin belli gardaş. Ay. <gülüyor> Gelmiyorum hadi. Hadi. Hadi sen gel. O. Oh. I want kill you, you know? Gönek yani. Haş. Haş. <gülüyor> oh oh Ay, fake. faker. Faker mısın işte. moruk ya? Ya faker mısın sen? Aha, Ay faker ha. Bak gördün mü faker. Bana daha iyi bir faker söyle. Ha? Faker. Vay be. <gülüyor> Karıcım senden daha iyi <gülüyor> var işte. Anladın mı hani? Espri falan değil mi orada? Al sana. Ya. Yeah. Ha. <gülüyor> İkinci de tamam. oynamıyorum. Güzel gibi bir lan. Böyle güzel enerjini seviyorum. Ben oynamıyorum. Yalan söyleme bak. Burada videoda milleti <gülüyor> yanlış şeyler söyleme. Ayıp yani. E biliyorsun edit diye yazsın ya öyle bir şey var. Ya geçeyim ben. O şeye geçeyim seni. Aha. <gülüyor> <Edip, edit. gülüyor> <gülüyor> Hadi <seç. gülüyor> videoda olduğumuz gibi boş kahvemizi içiyoruz. İyi nasıl olmak bir fudur. Ne alakası var kardeşim? <gülüyor> Kalve var şu an aslında. <gülüyor> Lan kalveyi <gülüyor> içtim. Ben niye böyle bir şey yaptım? <gülüyor> evet arkadaşlar. Braval'da da kaybedersem bir iki kaşık Aa? kahve içeceğim. Ama sadece kahve. Su falan yok. Direkt kahveyi kuru kuru yiyeceğim. Zaten diye dediği biçim. Problem yok. Kolik olum. Gerçekten söylüyorum. Bak şimdi. Çakçak. <gülüyor> Dur lan ne amcşeyal be galib ha ha ha ne olur ha you will see my friend you will see <gülüyor> lan nesler <gülüyor> <gülüyor> rezil edildi <etti dur. gülüyor> bu video 100 kişi zorlarda rezil olduk abi. ne 100 kişi yani fazla bin ben varım videoda yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bin i bin üç bin 2100 en fazla izlenen videolar sus. <gülüyor> Çok da mutluyum Bu arada umarım yeni ışık kalitesi falan beğenmişsinizdir Yani güzel videolar çekmeyi sözcüğünde Bu boktan mikrofonun sesini böyle yaptım yani Yeni gelecek mikrofonun harita müziği olduğundan Aaaa ben kendim işte. uğradım Easy easy O oh, okey you know. Konuşarak oh. izliyorum he bak Sadece kameraya bakarak derin döveyim mi arkadaşlar ister misiniz? Bir like atın öveceğim, bir like atmanızı bekliyoruz. Allah kahretsin bunu yapmadan bunu tabloyum. Hayır öyle bir şey beklemiyorum, bu like falan atmayın. Uh, yani yeah. <gülüyor> <gülüyor> I mean, mean, like istemiyordum ne no. oldu? Oğlum istemiyordum ben şakasını And yaptım orada manipüle ettim insanlar. Hüsus şu an like atacaklar. Hüsus bütün sırrı bozdun yani. Sakin, Boy, ha, sen bana mı olacaksın? Lan! <gülüyor> Doğru, bulmama gerek yok. Lan <gülüyor> <gülüyor> no, bro! O pekersiz ol. Oh, Aa, yere düşeceğim lan. Ooo. Oh, oh. <gülüyor> Ay dur dur YouTube'daki şeyler oyalım. Oh. Ne vuruyorsun be? <gülüyor> ben yapamıyorum arkadaşlar ben de öyle bir samimiyetsizlik yok kusura bakmayın yani. Seviyorsanız da kusura bakmayın yani. O insanlara laf atmıyorum. Siz kardeşlerim yani ailemsiniz zaten biliyorsunuz yani bunu. Aile, Aha. aile ya. Erdin görüşler Eğer açılırsa ben para yiyeceğim ama söz bunu unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir son maç atalım. Son maçı neyle oynayayım sen seç. Ne fark etmez, ha türlü yener. He, tamam. Zari. Güzel. <gülüyor> Güzel bir son maç olacak tamam. İkimiz de aynı karakterlerle kapıştık Çok tehlikeli oldu. Evet. <gülüyor> şimdi yapmayı kesmem gerekiyor acilen ya. Dalgayı geçerken şimdi ciddi yalanlar çıkacak. Çünkü ona korkuyor mençün. ben yani işte miyim? Çok, çok. Ben öyle bir şey yapmıyorum. böyle bir hangi şimdi? İstanbul. Ne var ya? Ne var? O sesini dur. Yükülünce yetinekilerini ben anlıyorum. Videonun dakikayı geçti bile. Hadi gel şuraya. O. Oooo. Oooo. Başka çıktı galiba. Dur bekle bekle. Videonun dakikayı geçti bitirmem lazım. Bitirmem lazım gel buraya. Bitirmem öl. lazım bitirmem lazım. Hadi beni hiçbir Ne? 20 dakika geçse A daha çok para kazanılmıyım mı? bana para kazanmamı açılacak. Hmm. Daha ne? Daha ne yani? Orochimaru. Dreng. Kardeşim Çinleri sevmiyorum. Çince konuşma. Japonca mı lan? Çizebildiğimi dilardı. Bana böyle sorular. Ay! Ezik. Ay, Combo skis. Main. Overrun ben midim? Bu süreç erdim lan. <gülüyor> Eski oyunu meydan bindi. Bak sana breakdown safar koydurum çocuk sana bak. Başka. Ne oldu ha? Oh. Anca vur. Ne yapayım lan? Tamam vurmuyor. <gülüyor> Hayır ne yapmamı bekliyorsun ya? Yani? Bunu yapmayayım da ben sana ne yapayım yani? Dokun. Dokun, ha, dokun o kadar. Dur, dokun ha. Ah Lan <gülüyor> Bununla dokunulmam dur bu çok acı Şunu al ha. Şunu al ah. Sen şunu al Anladın mı? Ha? Haydi bakayım It... Faker siyes 100 oh. Ah Ah Haydi sen öldün. Ben bitti zannettim lan ben. Oyunda <gülüyor> orada bir sürü boş hareket yaptım. Lan Yani lan nereye gitti? <gülüyor> <gülüyor> ya yani sen kaybedersem biliyorsun ne olacak. Evet. <gülüyor> Bunu dedin ya şimdi. Sıçtım. Hatırlatma sen iyiydi. <gülüyor> Her türlü yani ha. Ne iş var arkadaşlar? Bir Ayak kaymış. <gülüyor> Bu videoyu beğendiysen bir like atarsan ama beğendiysen. İstiyorum ben kardeşim ben ya youtuber'ım ben. Ya. ben sus ya. Youtuber'lar <gülüyor> like ister. Bunu bilmiyor musun ama? <gülüyor> <gülüyor>